...yü ziyarete gittim. Ne oldu Hacı? Niye yay gibi gerildin? Nedir mühim olan mesela Kınık obasına... ...Sencer'in anası... ...siz bu sırrı, bu günahı şikar ederseniz... ...devlet için büyük tehlike olur. Başulu'ya söylediğimi... Kılıcım kınından çıkmıştır. İtimat ettiklerimiz sırtımızdan vurur bizi. Bir gölgeyle ile satranç oynamaktayız. Biz onu tek hamrede, şahmat veriyoruz. Ama şey olursa sultan bizi yaşatmaz. Bundan böyle korkan değil, korkulan olacağız. Tac-ül ile huzuruma gelin. <gülüyor> Seyyiduna'yı hançerden dökülen kan kurtaracak! Dur, dur, dur, dur. iyi başların cezası kılıç ile kesilir.